Kendimi bildim bileli okurum. Okuma yazma bilmezken bile kitapları kurcalamaya bayılırdım, hatırlıyorum. Hani ışınlanmak ister ya insanlar. Kitap okumak benim için ışınlanmak aslında. Ankara'da koltuğuma geçmiş, elime kahve almış, bir kitabın sayfasını çeviriyorken, birdenbire dünyayı saran bir körlük salgını içinde, başka bir sayfada Afganistan'ın baskıcı rejiminde Sadece 11 yaşında bir kız çocuğu oluyorum. İstersem geçmişe gidiyorum. istersem bir distopyada yaşıyorum. Bazen de bir doktor olarak geliyor kitaplar ve bana beni anlatıyor. Tanıyorum kendimi. En çok kendimi sorgulatıyor. Sonra her şeyi. Her ilişkinin dinamiği farklı olduğu için bazen de sevmiyoruz birbirimizi. Uyuşmuyoruz işte. Ayrılıyor yollarımız. E tabi... Hiçbir zaman gerçek aşkı bulmaktan vazgeçmiyorum. Umarım bunu dinleyen hiç kimse bu sonsuz arayıştan asla vazgeçmez.